Sevgili akrepler ve yükselen akrepler Nisan 2018 astrolojik etkilerinizden bahsediyor olacağım bu videoda. Evet Nisan ayı Mart ayında başlayan Merkür retrosunun enerjisiyle devam ediyor. Dolayısıyla yeni bir aya geçemiyormuş gibi hissedebiliriz. Sanki Mart'ın devamıymış gibi bir hisse kapılabiliriz. Bu sizin 6. evinizde gerçekleşen bir retro arkadaşlar. Ve dolayısıyla iş hayatınızla ilgili günlük rutininizle ilgili bir takım. E, can sıkıcı durumlar, ufak tefek aksaklıklar, belki yanlış anlaşılmalar yaşamış veya yaşıyor olabilirsiniz. Bu ay ortasına kadar devam edecektir bu etkiler arkadaşlar. Ayın ortasında ayın 16'sında e, Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay yine sizin 6. evinizde ve uranüsyen bir yeni ay. Uranüsün tesiri söz konusu bu yeni ayda. Dolayısıyla aniden bir iş değişikliği söz konusu olabilir arkadaşlar. Aniden işi bırakmaya karar verebilirsiniz. Aniden bir iş arkadaşınızın gidişiyle karşılaşabilirsiniz. Veya yeni bir insanın, sıra dışı bir insanın. İş ortamınıza gelişiyle karşılaşabilirsiniz veya sıra dışı bir iş yapmaya karar verebilirsiniz. Veyahut günlük rutininizi tamamen değiştirip hiç aklınızda olmayan ani ve çılgın bir fikre kapılabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsi 6. evin konularıdır. Veya sağlıkla ilgili şifa ile ilgili sıra dışı bir yöntem geliştirebilirsiniz. Bu dönemlerde arkadaşlar bu ayın ortalarına doğru olan etki bu şekilde. Onun dışında e, Jüpiter-Neptün arasında olumlu bir açı var. Ay boyunca hemen hemen etkili olacak bir açı. E, Jüpiter akrep burcunda, sizin burcunuzda, birinci elinizde. Balıksa, e, Neptün, Neptünse pardon, balık burcunda uzun zamandır. Ve sizin beşinci eliniz arkadaşlar, bir ile beş akısında gerçekleşiyor bu açı. Dolayısıyla e, keyifli, hoş, hoş. Güzel zaman geçireceğiniz, kendinize güzel hobiler bulabileceğiniz, çocuklarla ilgili güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz veya e, güzel bir aşk fırsatının karşınıza çıkabileceği durumlar söz konusu olabilir bu dönemde. E, dolayısıyla e, her ne kadar zorlu etkiler olsa da aktif bir ay olsa da genel olarak sizin için e, o kadar zor geçmeyebilir. Çünkü keyifli enerjiler, size zevk veren, sizi mutlu eden enerjiler hakim ay boyunca arkadaşlar. Onun dışında e, Oğlak burcunda e, zorlu bir stellium var. Mars, Plüto ve Satürn'ün stelliumu var. Oğlak sizin üçüncü evinizde arkadaşlar. Üçüncü evimiz nedir? Eğitim aldığımız konulardır, iletişim şeklimizdir, e, yeni bir eğitime başlıyorsak yeni bir ilgi alanıdır. Kardeşler, komşular, sık görüştüğümüz kişilerle olan ilişkilerimizdir. Dolayısıyla bu dönemde bilhassa ayın sonlarına doğru kardeşlerle tartışmalara girmemekte agresyon enerjisine kapılmamakta fayda var arkadaşlar. Çünkü kardeşlerle ilgili meseleler can sıkıcı olabilir veyahut iletişim şekliniz sert katı bir tutum olabilir ve bu yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu gibi konulara ayın bilhassa son haftasında özellikle hassasiyet göstermenizi tavsiye edeceğim. Çünkü çok bunaltabilir durumlar sizi. Bu duruma karşı temkinli olursanız biraz daha yumuşak geçirebilirsiniz bu dönemi diye düşünüyorum. Milazza Oğlak burcunda stelliumu olan bu 88-90 kuşağı bu etkiyi fazlasıyla hissedebilir. lütfen dikkat diyorum arkadaşlar. Evet, ayın sonunu kapanışını Akrep burcundaki dolunayla yapıyoruz. Akrep burcunun 9. derecesinde gerçekleşiyor bu dolunay. Sizin gene 1. evinizde. Dolayısıyla artık akrepler siz. Jüpiter her ne kadar Kasım ayından beri burcunuza geçmiş olsa da biraz daha rahatladığınızı hissetseniz de hala bir şeylerin yolunda gitmediğini, hala bir şeyleri rayına koyamadığınızı düşünüyor Çok da haklısınız. Çünkü Jüpiter burcunuza geldi ancak akrep burcunda o kadar yüksekliğinde. Tesirini göstermedi ve şimdi gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla artık siz bir şeylerin kararını veriyorsunuz sevgili akrepler. Hayatınızla ilgili, kişisel gelişiminizle ilgili, kişisel imajınızla ilgili. Yani her şeyi kapsayan artık bir e, küllerinden doğma, bir artık üstündeki ölü toprağını serpme e, moduna giriyorsunuz arkadaşlar. Ve hayatınızla ilgili, geleceğinizle ilgili, kendinizle ilgili e, artık eskinin kapanışı ve yeni bir şeylerin varoluşunu başkalarından beklemek yerine bu konudaki kararı kendiniz vermek durumundasınız. Aslında bu kararı vermek konusunda güdülü değilsiniz ancak ay sonunda Böyle bir karar vermek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Kendinizle ilgili bir kapanış ve yeni bir başlangıç için karar vermek zorunda kalacaksınız. Bu karar sürecin biraz sancılı geçiyor olsa da emin olun buna direnç göstermezseniz hayrınızda olacaktır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ay sonunda e, zorlayıcı enerjilerle beraber bu kapanış etkisi demek ki artık bir şeylerin yolunda gitmediğini, artık eskinin yürürlüğünün kalmadığını size gösterecek ve e, eskiyi bırakıp yeni bir siz olarak hayatınıza devam etmek adına bazı büyük kararlar vermek zorunda kalacaksınız sevgili akrepler. Umarım hayranızı olur ve güzel bir ay olur. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. Yükselen burcu akrep olanlar ve güneş burcu akrep olanlar bilhassa dinleyebilir. Akrep sterlimi olanlar ve ay burcu olanlar da dinleyebilir. Ancak ben bu videoları yükselen burca göre hazırlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın sevgili akrepler.